değerli dostlar, hepinize iyi günler dilerim. Bugün e, bir milat yaşadık Silivri'de. Silivri'de Sevgi Gönülleri adlı grubumuzun ilk oluşum toplantısını yaptık. Bu konuda bizlere destek veren Mozaik Haber sitesinin değerli sahibi Adnan Beyefendi'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şerefler katılarak her gibi desteği için. Efendim Silivri, Sevgi Gönülleri grubumuzun amacı engel tanımayan faaliyetleri bir gönüller grubu olarak Silivri'ye hizmet etmek için bu grubu oluşturulur. Efendim, grubumuza e, olan arkadaşlarımızı ben size takdim edeyim. E, Korhan Berktaş başkan olarak, Birsen Usta, Talip Cevelik, e, Murat Karakaç, Fatih Angün Gören, Sati ve Mehmet Ünver olarak 7 kişi efendim grubumuzu. E, benim görevim grup başkanı, Birsen Usta Efendinin görevi siyasi ve bürokrasi işlerinden sorumlu. Mehmet Ünver beyefendinin görevi organizasyon ve sponsorlardan sorumlu. Sate Acar Hanımefendi toplantı organizasyonlarından sorumlu. Murat Karakaş Beyefendi'nin görevi, yerel basın haberleşme ve ekonomiden sorumlu. Murat Beyefendiler Talip Civelek kardeşimizin, ev ziyaretleri ve aktivitelerden sorumlu. Fatih gün görevinde sosyal medyada grup temsilimiz olan bir engel tanımayan kardeşimiz olacaktır. Efendim amacımız e, sevgi gönlü olarak faaliyetlerimizi yaparken de insanlara dokunmak. Engel tanımayan bireylere dokunmak. İlk evvela engel tanımayan bireyimiz, emekli polis memuru, yerel basın e, müdavimimiz Bedir Saçkıran beyefendi evinde ziyaret etmekte ilk çalışmamıza başladık efendim. İkinci çalışmamızda çok değerli kaybakamımız, Silivri'mizin e, gerçekten iyilik ve değerli büyümüş Ali Partal Beyefendi'yi ziyaret ettik. Kendisine e, çalışmalarımızı anlattık. Üçüncü olarak da Silivri Demokrat Parti İlçe Teşkilatı Sayın Halid Avlu Hanımefendi'yi ziyaret ettik. Adil Ablu Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bize e, ziyaret talebimizi değerlendirdiği için. Son olarak da efendim, Sevgi Gönülleri grubumuz olarak da efendim, 11 Mart Perşembe günü, e, yarın anma günü olarak 21 Mart doğum sendromu ile alakalı bir çalışma yaptık. Biz diyoruz ya, her gün bizim için engel bir tanımayan en bir gündür efendim. Sivri Gelecek Partisi İlçe Teşkilatı'nda engel tanımayan en, e, saygıdeğer kadın doğum uzmanı doktor Ümit Bey hattı beyefendinin bize güzel bir sunumu oldu. Down sendromu ile alakalı bize bilgiler verdi efendim. Burada Sivri Gelecek Partisi'ne ilçe başkanlığı sonsuz teşekkür ediyoruz efendim. Daha inşallah arkası gelecek. Amacımız sadece 2 Nisanlar 21 Martlar 3 Aralıklar değil her gün engel talemen gündür efendim. Teşekkür ediyorum. Bir hafta sonları izlerim efendim.